Bam lazım amaç bu, uymayan tarzım aman uysun duy, ağzıma bak uysun sulu, dalsız savaş yavaş. Yapmam lazım amaç bu, uymayan tarzım aman uysun duy, ağzıma bak uysun sulu, dalsız savaş yavaş yavaş yavaş babam yatır. Başlat kır zincirini dilin sat şansı Kaç şarkım varken var kaç şarkım Uzi manyaksın Manyaksın Uzi Uzi Uzi Manyaksın Uzi Manyaksın Uzi Manyaksın Uzi Uzi Uzi Uzi Manyaksın Uzi Uzi Uzi Uzi Manyaksın Beni bil gerilip gelirsen teper gerilim geri Efendilik edin efendi nilik giymedim ne beri Uzi tepen ve refimim ne pemlik ne belik Düzük çay mahalle eksiksüzük Kişilik olmak burada. semtini Kaldırıp isterim arte Hissetme yeee yeah. Sistemim artem Rüşketme ye yeah. Risk bir takter Kimse kim hiç ne bir fark Fakat bulutlar işlemiş Kalk, yap, ah, bulup da işlemi Hayat al dayan temsile sunup da hiç verir Yıllandım başa sarıp iç beni istiyorum iç beni Tanıdın mı biç beni Gelirsen geldin adımını git geri, git geri Git geri, gelirsen geldin Manyaksın gelirsen geldiğin adımına git geri manyaktın var baksın bilir aks attı işi Bas, lap, kır zincirini dilin sat şansı kaç şarkım varken var kaç şarkım Uzi manyaksın. Uz